Bugün 6 Ağustos 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Yengeç Burcu'ndaki Venüs ile üçgen açı yaparken Kova Burcu'ndaki Satürn'le de dik açıda olacak ev aile ve kariyerle ilgili iş ve sorumlulukların öne çıkacağı sabah saatlerinde kararlı bir şekilde görevlerimize odaklanabiliriz zaman zaman duygusal baskılar ve kısıtlamalar hissetsek de yakınlarımızın yardım ve destekleri birçok işte pratik çözümler bulmamızı sağlayabilir Duygusal beklentilerimiz daha rahat karşılanırken kendimizi güvende hissedebiliriz. Öğle saatlerinde Akrep burcundaki Ay, Balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimiz güçlenirken içe yönelişler ve tefekkürden fayda sağlayabiliriz. Duygularımızı daha rahat ifade edebilir, çevremizde verimli iletişimler kurabiliriz. İlişkilerde empati yapmamızda kolaylaşabilir, bu da anlayış ve uyum getirebilir. Akrep Burcu'ndaki ay saat 14.24'te Plüton'la yaptığı uyumlu açının ardından boşluğa girecek. Ay boşluktayken önemli kararlar almak yerine süre gelen işlerle ilgilenmek daha doğru olabilir. Önemli iş ve görüşmeleri sabah saatlerinde tamamlayıp öğleden sonraki saatleri dinlenmeye ayırabiliriz. Ay akşam 19.38'de yay burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte önümüzdeki iki gün kültürel ve felsefi konulara da ilgimiz artabilir.